Fonksiyonun tanım kümesini gösterdiğini gördük. Eğer fonksiyona tanım kümesinden bir eleman verirseniz, o size değer kümesinden bir eleman gösterecek. Örneğin, bu bir fonksiyonun tanım kümesi ise, şöyle turuncuyla çizeyim. Buraya da rastgele elemanlar koyalım. 1, eksi 1, 7, bu da pi sayısı olsun. Bunlar tanım kümesinin elemanları olsunlar. Buraya da bir değer kümesi çizeyim. Diyelim ki 1'in fonksiyonu için, fonksiyona 1 girerseniz, fonksiyon size eksi 3'ü verecek. Yine diyelim ki eksi 1 için, 7'yi verecektir. 7'nin fonksiyonu da 10'a eşittir diyelim. Ve aynı şekilde pi sayısının fonksiyonu, bu da 10 diyelim, bu da 10'a eşittir. İşte fonksiyon şeması budur ve dediğim gibi bu geçerli bir fonksiyondur. Unutmayın bir fonksiyon olabilmesi için her bir girdiği için yalnızca bir sonuç olmalı. Eğer böyle bir şey yapsaydık, böyle bir şey yapsaydık bu fonksiyon olmazdı. Bu kesinlikle bir fonksiyondur. Pi sayısına girdiğinizde 10 sonucunu alırsınız. Ama pi sayısına girdiğinizde bazen 10, bazen 11 sonucunu veren bir tür ilişki varsa bu bir fonksiyon olamaz. Çünkü pi sayısı bu durumda 2 sonuç vermektedir ve fonksiyon konusunda bu geçerli değildir. Her girdiği için yalnızca bir sonuç olacak. Ama 2 girdiğinizde aynı sonucu verebilir. 7'nin fonksiyonunda da 10'dur, pi sayısının da. Bunda bir sorun yok. Şimdi üzerine düşünmenizi istediğim şey ise, bir fonksiyonun ne zaman ters çevrilemez olduğu, ne zaman ters çevrilemeyeceği. Halihazırda, hazırda ters fonksiyonun değer kümesindeki bir elemanın, tanım kümesindeki karşılığını göstermesi gerektiğini gördük. Dolayısıyla, eksi 3'ün ters fonksiyonu bize 1'i göstermelidir. Ters fonksiyon dedik. Şuraya yazayım. 1'in fonksiyonu eşittir. Eksi 3 olduğu için, eksi 3'ün ters fonksiyonu, ki bu da bir fonksiyondur, aynı bir fonksiyon gibi yalnızca bir sonuç vermelidir. Eksi 3'ün ters fonksiyonu da 1'e eşit olacaktır. 7'nin ters fonksiyonu eşittir, eksi 1 olacaktır. Bu da çok mantıklı çünkü eksi 1'in fonksiyonunun 7 olduğunu önceden biliyoruz. Ve şimdi ilginç bir durum var. Onun ters fonksiyonu ne olurdu? Eğer değer kümesindeki onun tanım kümesindeki karşılığını göstermeye kalkarsam, tanım kümesinde iki elemanla eşleştiğini görürüm, değil mi? Dolayısıyla bu fonksiyonun ters çevrilemez olduğunu tanım kümesinde yalnızca bir elemanı göstermesi gerekirken, iki elemanı işaret etmesinden anlıyoruz. Yani bu eşittir, 7 mi, pi sayısı mı? İşte fonksiyonun tersi tek bir sonuç vermediğinden, tek bir sonuç vermediğinden dolayı bu fonksiyon ters çevrilemeyen bir fonksiyondur. Buraya yazayım. Fonksiyonun tersinde verilen sonuç ilişkisi bir fonksiyon değildir. Değer kümesinden bir elemanı alıyorsunuz ve tanım kümesindeki tek bir elemana eşleştiremiyorsunuz. Onun ters fonksiyonunun 7 mi yoksa pi sayısı mı olduğunu bilemiyoruz. Bu f fonksiyonu, tanım kümesindeki tüm elemanları değer kümesine yalnızca bir elemanı gösterdiği için bir fonksiyondur. Ama bu tersi için geçerli değil. Ters fonksiyonu için bu kümedeki tüm elemanlar, bu kümede yalnızca bir elemanı işaret etmiyorlar. Onun ters fonksiyonu 7 de olabilir. Pi sayısı da. Sonuç olarak f fonksiyonu ters çevrilemeyen bir fonksiyondur. f bir fonksiyondur fakat ters gösterimi bir fonksiyon değildir. Dolayısıyla f ters çevrilemeyen bir fonksiyondur deriz.